Ya normalde, kardeşimle başka birisiyle de atalarına kavuşmuş olabilir. Ben böyle diyorum. Ama, evet. Oooo! Oh! Oooo! Oh! uçak da böylece bitmiş oldu. Şimdi... Merhaba dostlarım ben Serdar ve ee, San Andreas Gizem. Dördüncü suzonun ikinci bölümüne hoş geldiniz. E, bu bölümde e, Blueberry yerleşimini konuşacağız. San Andreas'ın e, tekinsiz bir üne sahip olan Blueberry köyünü konuşacağız. E, şu anda zaten hemen o e, kırmızı kamyon Kırmızı kamyon değil de e, aynen Red Country Truck Terminal tabelasının buralarda geziyoruz. E, Blueberry çok önemli bir yer. E, Epsilon tarikatı gizeminin, Epsilon komplo teorilerinin e, merkezinde bulunuyor. E, çok fazla dedikodu dönüyor burada bu konuda. Ama çok ilginç bir şekilde Blueberry e, ne kadar geri, geri gidemiyorum. Giderden mi gideceğim? Blueberry ilginç bir şekilde haritanın da tam merkezinde bulunuyor. Yani haritanın tam merkezi tam böyle Blueberry'nin azıcık e, soluna e, doğru geliyor. Şuralarda bir arada zaten burası da Blueberry Acre olarak biliniyor. E, köyün isminin de buradan geldiği düşünülüyor. Oradaki çiftlikten aldığı düşünülüyor ve en azından köyün bu şekilde kurulduğu e, düşünülüyor. Ki nedir? Mesela ilk kez belki izliyorsunuzdur çok şans vermiyorum bunu ama. Belki ilk kez böyle bir şey denk geliyorsunuzdur. Bunu duyuyorsunuzdur. Ee, Epsilon tarikatı diye bir tarikat var. Sanırım aslında bu şey değil. Bunun gerçekliği kesin. Artık o komple falan değil. Ha bu tarikatla birlikte neler oluyor? Kim ne yapıyor? Nasıl bir durum var? Ee, bunlar tartışılan şeyler. Ee, bu tarikatın da e, merkezinin Blueberry'de olduğu söyleniyor. Ve bu yönde gerçekten çok güçlü dedikodular var. O dediğimiz çiftlik işte tam şu an baktığımız çiftlik. Zaten hemen yukarısı da daha. Geçen bölümde izlediğimiz, geçen bölümde incelediğimiz yer. Bu çiftliğin bazı yerleri geceleri mavi ışıkla aydınlanıyor. İlginç bir şekilde. Köyün çevresindeki bazı başka yerler de gecelerin mavi ışıkla aydınlanıyor. Şimdi ilginç bu? Aslında çok bu ışık kaynağı yok bu yerler için. Yani acaba oyunu ışıklandırma koymaya çalışmışlar da becerememişler mi? Yoksa e, gerçekten de öyle mi kalmış? Yani o ışık ne olduğu bilinmeyen bir yerden mi geliyor? Neden öyle? Onu bilmiyorum. Wow burada da İlk kez görüyorum burada böyle bir silah olduğunu. Demek ki sürekli yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Öyle yani burada bazı gizemli ışıklar var. Ee, tabii bu gizemli ışıklardan çıkmıyor bu olaylar şeyler ama e, bu nereden geldi belli olmayan bu ışıkların buralarda var olması. Bakın buralarda mor. Burada mor bir şey yok. Neden mor? Mesela neden bunları buraya buralara koymuşlar? Yani mor bu ışıklandırma varmış gibi falan gö görünüyor. Ama neden? Şimdi bu ışıkları bu kadar takmaların sebeplerinden birisi de, yani sadece mor değil, ağırlıkla mavi ışıklar var. Mavi tonlarında ışıklar var. Ve mavi de aslında Epsilon tarikatının önemli renklerinden birisi. Bu da aslında doğrulanan bir şey. Yani teori değil yani veya dedikodu söylenti değil. Epsilon bir tarikat ve mavi de tarikatın azıcık kafayı taktığı renklerden birisi. Üyeleri mavi giyinebiliyor. Oyunun gerçek dünyada bir e, bu Tarkat'ın gerçek dünyada bir e, web sitesi var. Orada da e, mavi rengine çok vurgu yapılıyor. Mavi ışıkların o yüzden bu kadar bir önemi var. E, evet işte buralarda bu mavi ışıklar var ve genelde Blueberry ve çevresinde görünüyor. Bakın şurada da e, var e, mavi ışıklar, maviye çalan tonlar. Ee, şehrin farklı, farklı yerlerinde de ne görünüyor. Ee, bu bu yüzden azıcık önemli. Şurada da var. Ee, kamyon terminalinde de var. İçeride mavi ışık var ama içeride ışık yok yani aslında bir içeriye girersek içeride lamba falan göremeyeceğiz, şeyi göremeyeceğiz. Var olan şeyler hala hazırda kırılmış, şey olmuş. Ama buradan ışık gelecek şeyler değiller, sadece hurdalar yani. Böyle bir durum var yani. Kit Track de e, mavi ışıkla şey yapmışlar, yazmışlar. Neyse o zaman yavaş yavaş ben e, notlarından girmeye başlıyorum. Aynen, e, zaten bunu, buna değindik. E, i̇smini e, şuradaki çiftlikten alıyor. Blueberry çiftliğinden alıyor. Blueberry... E, bir meyve gibi bir şey, yemiş gibi bir şey. E, şu an tam tecrübesini hiç yapamadım. Buradaki çiftlikten geliyor isme. Haritanın tam ortasında duruyor. Aynı zamanda birçok gizemin de aynı şekilde tam ortasında duruyor. Ve biraz sonra zaten yavaş yavaş inceleyeceğiz neler var köyde nasıl bir yer falan. İnceledikçe biraz daha kafaya oturacak. Ha burası böyle bir yermiş. Diye birazcık daha şey yapacağız. E, Red County'nin yani Red County dediğimiz şey. E, şu Los Santos'un etrafındaki dağlık. Ee, taşra alan, köyler, nehirler, şeyler şehir olmayan alan. Ee, Red County'nin ee, kamyonculuk merkeziymiş bir zamanlar. En azından şey öyle gösteriyor. Ha, sonra ne olmuş? Ee, zamanla önemini kaybetmiş. Başka başka teknolojiler gelişmiş, başka merkezler gelişmiş. Burası da kendi kaderine terk edilmiş. Bu da aslında bir... Hey Caesar. The San Fiyero'yı bırakıyor right? değil Burada böyle bir olay var. Ne diyordum ben? Affedersiniz kafam azıcık, azıcık azıcık yoğun bulu ama. Evet burada da böyle bir olay var. O kamyon e, terminalin merkezine tam olarak şurası olduğu düşünülüyor. Ee, Tabi bu da şöyle bir hava katıyor. Genelde e, böyle yerler gizem filmlerinin, korku filmlerinin konusu olurlar. Eski ihtişamını kaybeden e, aşırı alanları böyle ayrık kalmış yerler böyle filmlerin konusu olurlar. O yüzden e, insanların da buraya böyle söylentilerle gelmesi kafalarında böyle şeyler canlanması çok doğal. Çok normal. E, buna rağmen e, yani bu önemli kaybetmiş olmasına rağmen şu an baktığımız bazı tesisler var. İşte Final Render, final, render değil, final Build Construction diye mesela bir şirket var. Burada, buraya o güdü. Ee, burası da bir biraz şirketi miydim? Yanlış yapmıyorsam. Evet, öyle bir yerin e, merkezi. Yani sanayi bir şekilde var. İşte bir diğer tarafta az önce yanından geçtiğimiz Spandex e, depoları vardı. Sanayi bir şekilde devam ediyor. Burası terk edilmiş bir köy olmasına rağmen. E belki bir yer... Nereden kaynak alıyorlar acaba? Bir yerden kaynak alıyorlar ama nereden? E, bu da ilginç bir nokta. E, yine Epsilon tarikatı kendi üyelerinden belli miktarlar talep ediyor. Kendi sistemlerinde diyeceğim. Düzenlerinde diyeceğim. E, böyle kurallar var. Acaba buradan mı alıyorlar, e, buluyorlar kaynaklarını? Buradan mı e, kontrol ediyorlar? Burada da şey var. Locals 10. Ee, burada buraya sadece yerliler girebilir. Köy yerlileri, köyün çelileri e, girebilir. Hemen merakınızı gidireyim. Eğer şu an merak ediyorsanız, bu sesler nereden geliyor? De yukarıdan geliyor. E, Cj'in e, olası kız arkadaşlarından birisi burada atış talimi yapıyor. Aslında çok da aslında tuhaf bir olayı yok. E, Sanırım yüzde %100 bitirmeye çalıştığımız sıfırla olduğu gibi sıfırlamaya çalıştığımız serimizde ona bahsettik. Ona da bakabilirsiniz. Evet şeyi de bahsedeyim geçen bölümde bulmaya çalıştığımız Leatherface bu kişi. Leatherface'in olduğu söylendiği kişi o kişi. O model onu da belirtmiş olalım. Öyle neyse ben az önceki yeri kaçırdım neredeydi? Sadece yerler girebilir yani bir şey var bir yabancı korkusu var. İçeriden gelenlere doğru soğuk bir bakış var. Bütün köye bu hakim. E, o da ayrı bir olay. E, yine e, korku filmlerindeki, gerilim filmlerindeki e, çeşitli e, şeylere gönderme yapılıyor. Çeşitli kavramlara, konulara gönderme yapılıyor. We don't like your type around here. Senin tipini buralarda sevmeyiz. E, gibi bir cümle yazıyor orada. Acaba bu CJ'ye göndermem mi? Çünkü siyahi bir karakter olduğu için e, ve oyuncuları bunu bu şekilde algılayacağı için acaba ona mı gönderme yapılıyor yoksa genel olarak yabancıları burada sevmeyiz mi gibi bir şey mi var ee, onu da anlamaya çalışıyoruz. Ee, bakalım red county truck terminal yani red county kamyon e, merkezi kamyonculuk merkezi veya dural olarak da şey yapabilirsiniz. Orası da burası yine burada mavi bir ışık var mora çalan maviye çalan bir ışık var. Burada bazı oluyor mu olmuyor mu insanlar, bunu da araştırıyor, öğrenmek istiyor. Terk edilmiş bir yer ve hiçbir şekilde kullanılmıyor, öylece duruyor. Halbuki şehrin diğer noktaları işleniyor, kullanılıyor. Fabrikalar yapılmış, yeni yeni şeyler inşa ediliyor, dükkanlar çalışıyor, ediyor. İnsanlar da hatta karavanlarda falan yaşıyor, yani karavanlarda da yaşıyor diyeyim. Hani yaşam devam ediyor burada, burası neden terk edilmiş, acaba kimse dokunmuyor mu? bir şeyler mi oluyor burada ona mı izin vermiyorlar insanların öylece gelip dolaşmasına mı izin vermiyorlar onu da bilmiyoruz şehirde bir izacı var herhalde oyuncu canını tamamlasın diye bir şey yapmışlar bakalım ee, ileride bir şey serisi düşünüyoruz düşünüyorum ee, hiçbir şey satın almadan oyunu bitirmeye çalışmak gibi ee, şeyi de düşünüyorum ileride ama çok ileride artık ee, öyle o kamyonculuk e merkezinde de öyleydi e yine burasının y y Epsilon tarikatının e merkezi olduğu e söyleniyor e şimdi bu Epsilon tarikatının gerçek dünyada internetli bir web sitesi var e Sanres'ın çıkışından sonra yayınlanıyor bu site e sitede işte güya oyun dünyasının içindeki çeşitli karakterlerin ifadeleri var şey, tarikatın kuralları var, inançları var, i̇şte neler yaptıkları, kendi savlarının destekli tavları falan var, kanıtları var, o su var, bu su var. Bu karakterlerin ifade, karakter ifadelerinden çok konuşamıyorum. Zıllım azıcık, azıcık bir yorgunluk var şey var. Elimlerde de ara sıra böyle tekrarlıyorum. Acaba plak çalıyor da tekliyor mu acaba ben? Anlamıyorum, yoksa mekanik bir şey miyim? Neyse. <gülüyor> ee, bu epsilon tarikatının sitesindeki ifadelerden birisi de Jonas Ackerman'a ait. Bu kişi Blueberry'de yaşadığını söylüyor. Buradan siteye yazmış ve diyor ki işte ben de işimi gücümü bıraktım artık gencimin peşindeyim gibi gibi şeyler söylüyor. Yine bakın son damla gibi bir şeyler falan yazıyor burada. Depo hizmetleri it all ends up here diyor. Her şey burada bitiyor gibi. Ya çok yani tekinsiz bir e, yer burası. The Bigfoot koca ayak animasyonunu andırıyor, değil mi? Fotoğraf çekiminden sonra acaba burada bu yoksa oyundaki bir boşluk mu bir şey mi onu da bilmiyoruz. E, şurası eee yani baştan şu karakterimizi şey yapalım. Bu leather face'imizi de buradan şey yapalım. Ee, burası Katarina ile gelip e, soymaya çalıştığımız zaman bizden önce başkasının soyduğu bir likör dükkanı artık arkasında da şöyle şeyler var haberleşme araçları var ee, acaba Tarikat'ın mı kendi haberleşme araçları bunlar yoksa burası kaçakçılık mı yapıyor onu da bilmiyoruz yani aslında bayağı suçların onun, bunun e, işlendiği de bir yer ee, genel olarak pekinsiz bir yer ııı ee, Aynı zamanda şimdi oyun içinde çeşitli radyo istasyonları var. Bunlardan birisi de WTR. E, e, orada Marvin Trill'in RE53 adlı bir e, radyo programı var. Böyle bir sohbet muhabbet havasında geçiyor. Misafir alıyorlar. Müşteriler, müşteriler diyorum izleyiciler dinleyiciler bağlanıyor. E, böyle bir işleyişi var programın. Buraya Rick diye bir dinleyici katılıyor telefonla. E, programı arıyor. Ve inançlarını ve tarikatı falan da anlatmaya e, başlıyor. O da yine Blueberry'de e, yaşıyor. Yani Blueberry'de kesin Ta Blueberry'de tarikatçıların yaşadığı bir kesin Kesinlikle yaşıyor. Bu oluyor. E, tarikatın varlığı zaten kesin. Blueberry'de bir şeylerin olduğu da e, kesin. E, ben de bir, ya, bu arada şey arıyorum burada. Burası burası yakılmış bir ev mi vardı acaba? Yoksa yanlış mı hatırlıyorum? Sanırım yanlış hatırlıyorum ama. Bizi şey yapmaya devam edelim. Ya bunların kesin bilgiler. Bunların yanında dolaylı şeyler de var. İşte ışıklar, e, dükkan, yerli yerli kabul ettiklerini yabancılar sevmediklerini söyleyen dükkan, işte Red County kamyon terminalinin durumu, e, biraz işte şu kaçak içki dükkanı. E, bunlar veya şuradaki tabela. Yani nereye baksanız bir şey görüyorsunuz. Blueberry böyle bir yer. Ee, gerçekten öftekin'siz bir yer ki şu an yarısına falan geldik yani. Ne ee, yazmışım ya. Ee, Cult Farm diye bir şey var. Oraya da yakın ee, diye bir şey oluyor. Oradan da böyle mavi ışıklar çıkan bir çiftlik. Acaba Epsilon'cular mı oradakiler gibi olaylar da var. Truth bizi oraya yolluyor. Ama yani yakın dediğimizde çok da şey değil aslında bayağı. Ee, uzakta ama yine de insanlar şey yapıyorlar. İnsanların ağzlarından dolanan söylentiler arasında bu da. Ben çok bilgi göremiyorum. Ama mavi ışık artık oyun içinde gerçekten şüphe uyandırıyor. Ben de, de şüphe uyandırıyor. Nerede görsem ben de bir şüpheleniyorum. Bakalım ama doğrudan kanıt bulamadan ee, bir şey söyleyemeyiz. Aynı şekilde yine bir burada bir ammunition var, bir silah dükkanı var. Böyle bir yer için oldukça uygun bir silah dükkan yani bu kadar yabancılar sevmeyen bir yerde böyle bir dükkan çok makul. Şimdi e, buralarda bir yerde yine e, %100 bitirme serimizde e, yaptığımız olay. E, evi satın aldıktan sonra şuradaki şey dikkatimi çekmişti. E, bu, bu polis bandı ve hani burayı geçmeyin falan diyor. Demek ki burada bir şeyler olmuş, bir şeyler işlenmiş. Bir suç işlenmiş ve evi kapatmışlar yani. Burası artık suç mahalli demişler. Acaba... Ee, ...ney? Neler oldu? Neler işlendi? Bütün diğer her şey sabah kattığınız zaman... ...kafada... ...bir şeyler canlanmıyor da değil yani. Gayet net canlanıyor. E, sadece o da değil. Yani şuradaki evlerin falan... ...kapıları da kapanmış. Dışarıdan... çivilenmiş Dışarıdan e, tahtalar koyup çivlemişler. Yani... Burada da bir şeyler olmuş bilir mi kovulmuş artık buradan ee, sonra evi hiç mi iş şey yapmamışlar ilginç bir olay çünkü şurası kullanılmıyor şurası kullanılmıyor ve de şurası da kullanılmıyor ama insanlar hala karavanlarda yaşıyorlar yani şehre gelen bir nüfus var ve bu nüfus çok şey bir nüfus da değil ee, geliyor yani şehir ilgi çekiyor ama bir şekilde ee, buraları kullandırmıyorlar halbuki ihtiyaç var. Kalep var. Böyle bir şey. Ben bir yer arıyorum şu an. Özel... şey arıyorum. Bulursam onu göstereceğim. Bulamayacak mıyım acaba? Arayayım biraz daha. Yani şey olayı gerçekten tuhaf. Ee, bu evlerden kapalı suç işlevlerde suçu mu? örtbas etmeye çalışıyorlar. Onu ee, bunu temizlemeye çalışıyorlar. Bir şeyleri mi üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Çünkü buraya insanlar geliyor. İnsanlar gelmeye devam ediyor. Ve bu insanların kalacak yerlere ihtiyacı var. E, küçük kulübelerde kalıyorlar. E, karavanların içlerinde kalıyorlar. Kalabilirler de. Ya, bunda da bir sıkıntı yok ama. Eee Öyle ben, ben bulamadım. Buralarda bir yerde bir ee, yüzeyde ee, canavarları veya şeytanları andıran ee, yüz ifadeleri olduğu söyleniyordu. Ama bana çok şey de gelmedi. Çok daha ciddi bir durum gibi gelmedi. Çünkü genelde San Riyas'ta böyle yerlerde ee, şimdi bu gördüğünüz Objelerin üzerindeki boyalar, izler ayrı olarak yapılıyor ve dön yapıştırılıyor. Duvar kağıdı gibi düşünün. Ee, i̇ki duvar kağıdının aynı taraflarını bu şekilde getirirler. Tam bu getirdiğiniz noktada şurada bir leke varsa şurada da bir leke olur. Çünkü simetrik olacak. <gülüyor> ee, ne oluyor? Doğal olarak orada bir sanki iki tane göz varmış gibi oluyor. Ya, aşağıda da bir herhangi bir çentik varsa orada da bir ağız varmış gibi görünecek insanların hemen şeyi olacak. Wa, wow, burada canavar yüzü var, şeytan yüzü var. Ee, doğal. Ama tabii yine e, söylüyorum, gerek kalan her şeyle birlikte düşündüğünüz zaman işte kapalı kalan evler, tarikatçılar, işlenen suçlar, yani buradaki yerli, buranın yerlerinin e, takındığı e, agresif e, yabancıl tavır, yani her şeyi bir arada düşündüğünüz zaman gerçekten. E, Böyle düşünmemek. Aa bu şeytan mı acaba diye düşünmemek elde değil yani. Ee, Belki de gerçekten öyledir. Büyük ee, bir ihtimal değildir. Ama o doğruya bilinçli olarak kurulmuşsa şaşırmazdım. Evet. Ee, Lüber'de böyle bir yer. Ee, gizemli bir yer. Ee, <gülüyor> neresine baksanız. Aa o gökkuşağı mı var? Şahane. ilk kez bir gök kuşa görüyorum ben. Belki daha önce de de şurada ilk kez gök kuşa görüyorum şu an. Wow. Yani çok da önemli bir olay değil ama. Yani 20 yıl sonra, bu 10 yıl sonra 20. 20 yıl sonra. 2021'deyiz ha. Belki ne zannediyorsunuz izliyorsunuz bu videoyu bilmiyorum ama 2021'deyiz şu an. Yani bir 10. 7 yıl oldu herhalde. 17 yıl sonra bile 7 yeni şeyler görebiliyorsunuz bir oyunda. Keşfedebiliyorsunuz. Bir oyun. Zamana karşı verdiği. Mücadele mi diyeyim? Başarı diyeceğim. Zamana karşı elde ettiği başarı diyeceğim. Bu Fallout'ta da çok yaşıyorum. Fallout oyunlarında da çok yaşıyorum. GTA'larda da çok yaşıyorum. Gerçekten wow diyorum. Yeni bir şey. Neyse. Evet. Değerli app Değerli dostlarım. Bu da. Ee, Blueberry'ydi. Bu da. Blueberry'deki, Blueberry'deki e, gizemlerde daha çok değineceğiz bunun üstüne. Şu an e, tabii yüzde yüz bitirmediğimiz için daha e, biraz ön inceleme gibi oluyor bunlar. Bir de yüzde yüz bitirip e, üzerine odaklanacağız. Üzerine düşüneceğiz, konuşacağız. E, yani bu bahsettiğimiz şeylerin hepsinin üzerinden bir daha geçeceğiz. E, öyle. Ne diyecektim? Ha, bu arada şeyi unutmayın tabii. Sanırası %100 bitirdiğimiz yani her şeyle. %100 bitirmek için gerekli olan her şeyi yaptığımız bir serimiz var. Ona başladık. Şu an 20. bölümlerde falan olmamız lazım. Onlara da bakmayı unutmayın. Ee, çok teşekkür ederim izlediğiniz için. E, inceleme mi istediğiniz gizemler varsa, yine ziyaret etmemi istediğiniz, böyle e, araştırmamı istediğiniz yerler e, varsa e, lütfen yorumlarda onlardan bahsedebilirsiniz. Yorumlarınız ve like için şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, biz korku oyunu yapıyoruz. Arkadaşlarla ekip olarak bir korku oyunu yapıyoruz. Trillerimizde yayınladık. Ee, aşağıda oyunun sitesini bulabilirsiniz. Bir sürü başka güzel başlıkta bulabilirsiniz. ilginizi çekebilecek. Ee, öyle sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.